Merhabalar sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, haziran ayında e, ilginç süreçler yaşadık. Artık yeni bir döngüyü başlattık. Ancak temmuz ayının etkileri oldukça... E, sert olacak e, bizi yavaş yavaş tutulmalar döngüsüne yönlendiren bir ay olacak özellikle temmuz sonu itibariyle e, enerjilerin oldukça değişkenlik göstereceği ve sizin de tabii ki bunlardan e, fazlasıyla etkileneceğiniz bir ay bizi bekliyor olacak videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterirseniz e, çok sevinirim aynı zamanda beni instagram hesabından da takip edebilirsiniz instagram opikus hesabından da Beni takip edebilirsiniz. Bakalım e, Temmuz ayında siz sevgili akrep burçlarını neler bekliyor? Temmuz ayına girdiğimizde dikkat çeken bir tarih. 2 Temmuz tarihi burada çok önemli gökyüzü etkileşimleri olacak. 2 Temmuz'dan Mars Plüto karesi, Merkür Satürn üçgeni ve Merkür Neptün karesi ile beraber hem sert hem destekleyici bir giriş bizi bekliyor. Burada özellikle Mars Plüto karesine dikkat çekecek olursak Mars'ın 27 derece Koç burcunda, Plüton'un ise 27 derece Oğlak burcunda bulunduğunu görüyoruz. Bu etkileşim sizin 3. ve 6. evinizde olacağı için özellikle kendinizi ifade ederken her zamankinden daha temkinli olmanız gerekiyor. İş hayatınız, sosyal çevreniz, beraber çalıştığınız kişilerle bir takım tartışmalar yaşanabilir. Özellikle kafanıza çok taktığınız bir konu varsa, sağlığınızı ihmal ediyorsanız, uzun zamandır rutinlerinizde bir takım aksaklıklar varsa bunlar da süreçte gün yüzüne çıkabilir yakın çevre ilişkilerinin önemsenmesi gereken bir süreç olacaktır. Tabii Merkür Satürn üçgeniyle beraber de baktığımız zaman e, bu noktada özellikle aile, aileden gelebilecek e, maddi manevi e, faydalar, menfaatlerle alakalı gündemler de aktif. Belki e, ev almak istiyorsunuz, kredi çekmek istiyorsunuz, böyle bir başvurunuz var. Bunlarla alakalı da sağlam ve kalıcı çözüm yolları bulmak adına imkanlar yakalanacaktır. Son olarak Merkür Neptün karesine baktığımızda ise... Tabii burada biraz e, söylenen sözlerin yanlış anlaşılmaların e, ön plana çıktığı sözlerin aslında çok belirgin olmadığı bir dönem işaret edilmekte. Bu etki 5 ve 8. evlerde olacağı için maddi anlamda büyük riskler almamaya çalışın. Yani bir takım dolandırıcılarla muhatap olabilirsiniz. Kendinizi hiç umulmaz bir yerde bulabilirsiniz. Bu konu bir aşksa, aşkla alakalı çok tutku duyduğunuz bir noktaya giderken aslında bu sürecin sizi alaşağı etmesi gibi bir durum da olabilir. Doğru karar verdiğinizden emin olmanız gerekiyor. 5 Temmuz'da Mars'ın Koç burcundaki transiti tamamlanıp Boğa burcuna geçecek. Mars'ın Boğa burcu geçişiyle beraber 7. evde bir aktivasyon söz konusu. Şimdi 7. evde Mars seyri devam ederken özellikle ikili ilişkiler alanında bir hareketlilik olacaktır. Varsa partneriniz, ortağınızın alanlarında zaman zaman agresif enerjiler, zaman zaman bir hareketlilik, bir koşturma, bir telaş durumu olabilir. Ve siz de dolaylı olarak o insanın hayatına adapte olmaya çalışabilirsiniz. Bu noktada karşınızdaki muhatapların her zamankinden daha cesur, her zamankinden daha cüretkar ve agresif, gergin ve girişken olması sizi biraz yorabilir. Tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Bu dönemde alttan alması gereken kişi... Siz olabilirsiniz açıkçası. Eğer böyle bir gündeminiz varsa yoksa daha doğrusu yeni bir ortaklığa girmek veyahut yeni bir birlikteliğe adım atmak için de motivasyonunuz çok yüksek olacak gibi gözükmekte. 5 Temmuz'da aynı zamanda e, Merkür'ün Yengeç Burcu transiti başlıyor. E, Merkür artık İgizler Burcu'ndan çıkıp Yengeç Burcu'na yani sizin 9. elinize geçecek. Bu süreçte belki yeni eğitimler almak, yeni konuları araştırmak, yeni felsefeler, yeni bakış açıları üzerine çalışmalar yapmak, e, varsa yurt dışı, taşınma, yer değişikliği, seyahatler gibi gündemler, belki hukuksal gündemlerle alakalı e, bir fokuslanma süreci olabilir gibi de gözüküyor açıkçası. 9 Temmuz'a geldiğimizde Merkür-Jüpiter karesi dikkat çekmekte. Bu da özellikle abartılı söylemler, abartılı cümleler, yakın çevreyle yaşanabilecek durumların birden büyümesi, çoğalması, abartılması gibi hususları getirebilir. Burada yine baktığımız zaman 6. ev ve 9. ev alanlarında bu yeni vizyonunuz, yeni bakış açınız, yeni hayat rutininiz her neyse ee, bu konuyu çok fazla abartmamaya çalışın. Belki yeni bir inanç sistemi, yeni bir yaşam felsefesi benimsiyorsunuz ama hemen hayatınızın e, rutinlerini ona entegre edemeyebilirsiniz. Yani bir konuya ilgi duymaya başladınız diye, bir konu gündeminize oluşturmaya başladı diye hemen hayatınızda büyük büyük değişimler yapmaya çalışmayın. Bunun altından kalkamayabilirsiniz gibi bir mesaj veriyor açıkçası. 10 ila 13 Temmuz arasında Güneş'in Uranüs'le Venüs'ün Satürn'e güzel etkileşimleri var. Bu süreç biraz bizleri rahatlatacaktır. Özellikle ikili ilişkiler alanında partnerinizle çıkacağınız bir seyahat gündemi olabilir. Hoş vakit geçirmek olabilir. Onun hayatında yaşanacak yeni ve pozitif değişimler sizi mutlu edebilir. Bununla beraber yine aileden gelebilecek destekler, ekstra kazançlar, primler alacaklar yine bu süreçte yüzünüzü güldürebilir gibi de. Gözükmekte. 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay 21 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek ve sizin 3. evinizde etkili olacak. Bu dolunayla beraber bir kapanış, bir tamamlanma, bir karar süreci aktif oluyor. 3. ev konuları Tabii ki çok kapsamlı. Bir konuyu artık kafanızda netleştirip karar aşamasına getirmiş olabilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı önemli bir gündem ortaya çıkabilir. Bir anlaşmanın, bir sözleşmenin sonuna gelmek. Ee, bir gündem maddesini kapatmak veya onun boyutunu değiştirmekle alakalı e, etkileşimlerde olabilir. Ve 14 Temmuz'da Venüs Neptün karesi e, aktif oluyor. Yine 8. ev ve 5. evde. Burada özellikle e, aşkla alakalı bu ay dikkatli olmanız gerekiyor sevgili akrep burçları. Hayatınıza bir insan gelebilir ve sizi peşinden sürükleyebilir ama e, bir takım yanıltıcı etkiler olabilir. Bununla beraber tabi yatırımlar, spekülatif yatırımlar, bitcoin veya dolar döviz alımı satımı gibi konularda risk içeren yatırımlarda yine galeana gelmemeniz gerekiyor. Açıkçası bu açılardan biraz sert etkiler alıyor olacaksınız. Evet 17-18 Temmuz tarihlerinde Neptün'ün önce Merkür sonra Güneş'te çok güzel etkileşimleri var. Burada yine 5. evin şifalandığını görüyoruz. 9. ev ile beraber sanki bir seyahat gündeminiz, bir eğitim gündeminiz, o sizi heyecanlandıran konunun peşinden gitmekle beraber hayalleriniz, hedeflerinizle daha çok hemhal içerisinde olabilirsiniz. Yani daha çok hemhal olabilirsiniz ve çocuklarınızla hoş vakit geçirebileceğiniz gibi yeni bir ilişkiye başlayabileceğiniz veya mevcut partnerinizle daha keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir süreçte aktif olacaktır. 18 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç Burcu geçişi başlıyor. Venüs'ün 8. elinizden çıkıp 9. elinize geçmesiyle beraber artık hukuksal konularda, hak ve adalet arayışı içerisinde olmuş olduğunuz konularda bir iyicil etki aktive olmaya başlayacak. Yine seyahatler dediğim gibi gündeme gelebilir. Yeni tanışmalar, yeni görüşmeler, sosyal medyayla alakalı işler yapıyorsanız bununla alakalı iyileşmeler de aktif olmaya başlayacaktır. 18 Temmuz'da aynı zamanda Merkür-Plüto karşıtlığı var. Bu etkileşim tabii biraz bizi zorluyor. Keza devam eden süreçte 20 Temmuz'a kadar da etkili olacaktır. 20 Temmuz'da da güneş Plüto karşıtlığı var. Yine benzer alanlar yengeç ve oğlak aksı tetikleniyor. Sizin 3. ve 9. eviniz. Burada yanlış anlaşılmalara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor sevgili akrep burçları. Çok spekülatif, çok manipülatif haberler, gündemler ortaya çıkabilir. Akrabalarla alakalı gündemler de söz konusu olabilir açıkçası. Dikkatli olun. Çok büyük tepkiler vermemeye çalışın. Sizi sanki sınıyorlar, deniyorlar gibi bir durum var. Olayların büyümemesi adına tavrınızı koyduktan sonra çok da içine girmemekte fayda olacaktır. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu geçişine başlarken 22 Temmuz'da da Güneş aslan burcu geçişine başlayacak. Artık aslan döneminin başlamasıyla beraber kariyeriniz, geleceğiniz, zirveye oynadığınız alan toplum önündeki yerinizle alakalı gündemler aktif olmaya başlıyor. Burada daha çok geleceğinizle alakalı planlar yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Otorite konumundaki kimselerle alakalı gündemler de ön plana çıkabilir açıkçası ve kariyerinizle alakalı önemli kararlar arifesinde olabilirsiniz. 28 Temmuz tarihine geldiğimizde Jüpiter retrosu başlıyor. 8 derece Koç burcunda başlayacak bu retro hareket. Mayıs ayında Jüpiter kısa bir süreliğine Koç burcuna, yani 6. evinize geçmişti. şimdi tekrar Mayıs ayını şöyle bir gözden geçireceğiz gibi. Haziran ve Mayıs'ı gözden geçireceğiz gibi bu retro süreci ile beraber. İş hayatınızda ne gibi değişimler oldu, e, hayat rutininiz ne yönde evrildi, sağlığınızı ihmal ediyorsanız bu alanlarda ne gibi detaylar karşınıza çıktı. İşte bunları telafi etmek için kaçırılan fırsatlar varsa ikinci şans fırsatını yakalamak için de e, aktif olacaktır bu retro hareket. Evet, e, 28 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Aslan Burcu'nun 5 derecesinde bir yeni ay var. Bu yeni ayda haritanızın tepe noktasında kariyer alanınız, gelecek alanınız, toplum önündeki alanınızda demek yeni bir karar alıyorsunuz sevgili akrep burçları. Belki işinizle alakalı, geleceğinizle alakalı veya uzun zaman önce almış olduğunuz bir kararı artık insanlara ilan ediyor da olabilirsiniz. Zaten Temmuz sonunda enerjiler biraz gerginleşmeye başlıyor hepimiz için. Bu noktada özellikle 29 Temmuz'da meydana gelen Merkür Uranüs karesi Boğa burcunun 18 derecesini aktive ederken burada e, Kuzey Ay düğümünün, Uranüs'ün ve Mars'ın birbirine çok yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bu etkide sizin 7. eviniz ve 10. evinizde olacaktır. Özellikle ortaklıklar, evlilikler, partnerin hayatında yaşanabilecek değişimler e, çok keskin bir şekilde e, çalışabilir açıkçası. Bunlarla alakalı biraz sert etkiler var. E, Uranüs, Mars ve e, Kuzey Aydın'ı bir araya geldiğinde tabii ki bir şekilde sizi ortaklığa veya evliliğe, birlikteliğe, iş birliğine yöneltirken burada yaşanabilecek ekstrem durumları da kaldırabilme yetisi getirecektir. Hepimiz tabii ki bu etkiyi yaşayacağız. Özellikle mali anlamda, ekonomik anlamda bu etkiler bizi biraz sarsabilir. Evet, Temmuz ayı gündemleri bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için.